Evet, bugün bilgisayarlı modelistik Gerber eğitiminde yapmış olduğumuz kalıbı 3D Klo programın üzerine, manken üzerine giydireceğiz. Kalıp Gerber'den 3D Klo'ya nasıl gönderilir ve manken üzerinde kritikler nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle kalıbımızı Gerber'de yaptık yapmış olduğumuz kalıbı buradan dosya DXF gönder. Bunu buradan dosyadan export yani gönder diyeceğiz. Bu modeli seçtik burada. Export model, modeller araktan gönderi seçtik. Modelimizin kodu 01 olduğu için bunu seçtik. Daha sonra masa üzerine 02 kodu üzerinde 02 olarak da masa üzerine kaydediyorum kalıbımızı. Okay dedim. Tamam dedim. okey Daha sonra kılo programımızı açtım. Programın içerisinde buradan dosya file dosya Burada da yine import-export var. Import çağırmak demek. DXF çağır. Buradan masa üzerinden 2 nolu kalıbımı DXF kalıbımı Aç'a tıklıyorum. OK dedikten sonra Yerberde yapmış olduğum kalıplar klo programına Direkt gelmiş oluyor. Bu şekilde. Şimdi Kalıbımın burada edit pattern z yani kalıp moduna geçiyorum çizgi üzerine geldim mavi oldu bakın sağa tıkladım unfold simetrik adding with sewing yani kumaş katı aç dikiş miktarını da içine ekle simetrisini aç seçtim kalıp kumaş katı açıldı aynı şekilde bunu da sağa tıkladım kumaş katını açtım tekrar bunları birbirinden ayırdım bakın şimdi ne yapmam gerekiyor bakın burada bu kalıplar yine arkayı şuraya önü buraya koyalım şöyle arkayı da şu şekilde döndürmemiz gerekiyor şu şekilde Arkaya arkaya yerleştirdik. Şöyle koyalım. Evet. En kalıbımızı, en kalıbımızı yerleştirdik. Şöyle koyalım. Evet. Şimdi bunları dikeceğiz birbirine kalıpları diktikten sonra mankenin üzerinde nasıl göründüğüne bakacağız. Evet. Şu şekilde. Şimdi dikiş ikonumuzu seçtikten sonra yanları dikiyorum onu seçtim enter burayı seçtim enter dedim burayı burayı seçtim enter omuzu seçtim omuzu seçtim enter bakın 3d manken üzerinde dikiş yapmış olduğum yerler nasıl dikiş miktarları görünüyor burada şimdi kalıbımızı simülatöre tıkladığım zaman kalıbımızı dikti ve kalıbımız harika bir şekilde görünüyor benim size tavsiyem kalıbı Gelber de yapın daha sonra Klo'ya aktarın derim çünkü Gelber yapmış olduğunuz kalıp daha güzel göründü benim kendi görüşüm bakın hiç harika Görüyor musunuz bakın Gelber de yapmış olduğunuz kalıp daha güzel yani Klo'da Aynı şekilde kalıp bu şekilde klo programında da yapabilirsin ama gerberde yapmak daha bizim kolayımıza geliyor gerber bildiğimiz için. Bakın şimdi bir şey yapmak istiyorum. Mesela, bak kalıp moduna geçiyorum tekrar göğüs göğüsüne geldim bakın şöyle ne yapalım bir santim bak daralttım göğsü. Şimdi burayı da tuttum. Burayı da 1 santim daralttım. Tekrar simülatöre tıkladım. Bak gördün mü? Omuz. Omuzları mesela büyütmek istiyorum. Bak. 1 santim. Buradan. Bursa pardon şunu geri geleyim. Şunu da 1 santim büyütmek istiyorum arkamızı önümüzü. Daha sonra simitlere simülatöre tıkladığım zaman bakın burada şeyi görebiliyorsun. Manken üzerinde kalıbın burada yapmış olduğun değişikleri manken üzerinde görebiliyorsun burada. O güzellik var yani. Bakın harika. Bu kadar.